Rüsto kolay gelsin sağ ol abi teşekkür ederim aracımız Opel Movano bu arabaya Bebesten montajı yapıyoruz şu anda göstergeye hmm. müşterimiz burayı istedi bu şekilde kabloyu nereden geçirdin kabloyu e, Bakın altından aldık böyle zaten aküpte burada hmm. böyle altından aradan e, güzel yerlerden aldık bunu da buraya montajladığımız zaman hmm. işlemimiz işte, bitiyor yok. görüntü kirliliği kesinlikle yok ve kendisi nerede ve kendisi koltuğun altında sağ tarafta hmm. Yakıtı nereden alıyoruz? Yakıtı e, aracın kendi deposundan alıyoruz. Ayrı bir deposu olur normalde. Tabii, ayrı bir deposu oluyor. Biz müşterimize söyledik. Nasıl yapalım? Diyor da kendi deposundan alın dediler. Hı hı. Biz de o şekilde montajını yaptık. Şimdi çift taraflı bant geldi. Çift taraflı bantla şimdi bunu güzelce buraya ayarlayacağız. Bu göstergede neler var? Göstergede eee termostatı var. ısı derecesi var. Açma kapama, ne kadar çalıştığını gösteren. Şu anda gösteriyor. Montajı yaklaşık e, 3 saat falan sürüyor. Araca göre de değişiyor tabii ki. Değil şu anda çalışıyor. Şöyle görebilirsiniz. 17 derece çalışıyor. Evet, güzel. Çok güzel çalışıyor şu anda. Acayip sıcak. Şu anda en yüksek seviyede çalışıyor. Bu maksimum 45 derece. Bunu düşürebiliyorsun burada Yani bu da ayarladığımız dereceye kadar tabii kendin ayarlayabiliyorsun bunu. True.